Evet arkadaşlar sorumuz bu şekilde. 2 üzeri a eksi 1 artı 3 çarpı 2 üzeri a artı 2 a üzeri artı 1 eşittir 44 ise a nedir? Şimdi arkadaşlar bakın tabanları aynı olduğu zaman üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu değil mi? Yani bunu 2a çarpı 2 üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. Niye? Tabanları aynı olduğu için üstler toplanır. Yani bu eşitlikte bu eşitlik aynı. Bu ibare ile bu ibare aynı. 3 çarpı 2A. Burada bir şey yapmaya gerek yok. Burada 2 üzeri A artı 1. 2 üzeri A çarpı 2 yazabilir miyim? Bununla bu aynı mı? Aynı. Niye? Tabanları aynı olduğu zaman burada 1 var. Üster. Üster toplanır. Bu bu hale gelir. Şimdi burada arkadaşlar şurada 2A var ya. Bu sağ ve soldakileri 2A cinsinden yazmaya çalışıyoruz ki sadeleştirelim Şimdi bakın burada da burada da burada da 2A var. 2A'yı yazdık. Açtık parantez. Bakın şimdi. 2A burada neyle çarpılmış? 2 üzeri eksi 1 ile 2 üzeri eksi 1'i yazdık. Artı. Peki burada 2A neyle çarpılmış? 3 ile 3'ü yazdık. Artı. Burada 2A neyle çarpılmış? 2 ile işaretlerimiz hep artı, Kapattık. 44. 2 üzeri A. 2 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 2'dir. Niye? Buradaki eksi paydaya inerken aşağıya artı olarak iner. Artıysa da eksi olarak iner. Tersi de yukarı çıkarken de yine Ters işaret artı ise eksi, eksi ise artı çıkar. Şimdi bu 200 eksi 1 ya eksi işareti, 1 artı 1 olarak gider. Bakın aşağıya 1 2 olur. Artı 5, 5 nereden geldi? 3 artı 2 den geldi. 2a, bakın yarınızda 1 2 artı 5. Şimdi bu paydalar eşit diyoruz bunu. Burada 2 var zaten, buraya da 2 ile çarpıyoruz. Ne oldu? 2 kere 5 10, 1 artı 10 2 eşittir 44. 11 2 eşittir 44. 2a en başta, bakın zaten var. Şimdi bakın 11 çarpı 2A yani şu 11 çarpı 2A duruyor. Buradaki 2 bu gördüğünüz 2 arkadaşlar bu tarafa bu paydaydı ya. Bu payda buraya bölüm halinde yani burada bölme işlemi var. Burada çarpma işlemi olarak 44'ün yanına geçer. 11 çarpı 2A yani şu eşittir 2 çarpı 44. Bakın 2'yi 44'ün yanına çarpma işlemiyle koyduk. Bunu yine yazdık eşittir. Ne yaptı 2 ile 44'ü çarptık? 88. Ne oldu sonuç? Bakın şu hale geldi. Şimdi bunu 2A'yı yalnız bırakmak için her iki tarafı 11'e bölüyoruz. Bunu 11'e böldük. Bu sadeleşti. Sadeleşince bu 11'de bu tarafa da böldük. Bunu da bunu da aynı sayıya bölünce sayının değeri değişmez. Bunu da 11'e böldük. Bunu da 11'e böldük. Bunlar sadeleşti. Kaldı 2A. 88'i 11'e böldük. 8. 2A üzeri 8 nedir? 2'nin kübüdür. Peki... 2 ile 2 birbirine eşitse bu eşitlikte bu şekildeki eşitliklerde yukarıdaki sayılar da birbirine eşittir. O zaman A eşittir 3. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Sağ alttan tıkladığınızda bütün videolarımızı orada göreceksiniz arkadaşlar. Üstü sayılarla ilgili video çekmeye devam ediyoruz. Abone olun. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. İzlemeye devam.